Uzay yarışı nereye gidiyor? 65 yılda dünyanın iki süper gücünden 2 Milyarderine kayan uzay yarışı. Uzayda yalnızca birkaç dakika geçirmek için 28 milyon dolar verir miydiniz? Dünyanın en zengini Jeff Bezos ile uzaydan dünyaya bakmak için bu fiyat verildi bile. Uzaya çıkan ilk milyarder ise Bezos değil, Ondan 9 gün erken davranan Richard Branson oldu. Merhaba Mastermindiz vecileri. Günümüz teknolojisi bizi her gün şaşırtmaya devam ediyor. Bizler uçan arabalar, kaykaylar, daha hızlı internet teknolojileri ya da benzeri çeşitli haberleri her gün görmeye ve duymaya devam ederken hatta bu teknolojiler hayatımızın bir parçası olmaya başlamışken gezegenimizin zengin çocukları teknolojinin gücünü daha farklı kullanarak hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu tarz benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer videoyu beğenirseniz beğen butonunu kullanarak beni ödüllendirmeyi sakın unutmayın. ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower 1957'de ulusal prestij için aya gitme yarışına 40 milyar dolar harcayan her kimse delirmiştir demişti. Eisenhower. Kissell olarak uzay yarışına şüpheyle yaklaşanlardandı. Ülkesinin nasıl olsa Sovyetler Birliği'nin önüne geçeceğine inanıyor olsa da Sovyetlerin 1957'de Sputnik 1 uydusunu fırlatması eleştirileri arttırmış, toplumdan gelen eleştirilere kayıtsız kalamamıştı. NASA 1958'de Eisenhower'ın imzasıyla kurulmuştu. Ancak Eisenhower da yalnız değildi. ABD'nin 1969'da aya ilk kez insan göndermesine kadar olan süreçte yapılan anketler halkın da uzay yarışını gereksiz masraf olarak gördüğünü ortaya koyuyordu. 1935'ten bu yana analiz ve danışmanlık hizmeti veren Gallup istatistik firması 1965'te düzenlediği bir ankette Amerikan halkının yalnızca yüzde 39'unun Ay görevini desteklediğini açıklamıştı. O dönemin insanları yaklaşık 60 yıl sonrasında bir uzay seyahati biletine 250 bin dolar ödemeye gönüllü kişilerin kuyruk oluşturacağını bilselerdi ne tepki verirlerdi acaba? Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay'a ayak bastığından beri Dünya, Güneş etrafında 51 kez döndü. Uzaya bir üst kuruldu. Bir otomobil gönderildi. Uzay boşluğundan dünyaya atlayış bile gerçekleştirildi. Geri dönüştürülebilir roketler icat edildi. Uzay 350 milyar dolarlık bir ekonomi oldu. Bir dönem dünyanın iki süper gücü ABD ve Sovyetler arasında büyüyen uzay yarışı küresel ekonominin süper milyarderleri arasındaki yarışa dönüştü. Dünyanın en zengin insanı Amazon kurucusu Jeff Bezos'un 20 Temmuz'da uzaya gitmesi planlanmıştı. Bunun yanında çok uluslu holding Virgin Group'un sahibi Richard Branson, Bezos'tan 9 gün önce 11 Temmuz'da uzayda olacağını duyurdu. Sıradan kişilerin uzayda seyahat edebilmesi için tarihi bir önem taşıyan bu yolculuklar hakkında neler biliyoruz? Hadi bir bakalım. Jeff Bezos ve Richard Branson kimdir? 1996'da kurulduğunda kitap satışı yapan bir internet sitesini bugün bir online alışveriş imparatorluğuna dönüştüren Jeff Bezos 201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Bezos'un şirketinin cirosu pandemi yılı 2020'de %38 büyüyerek 386 milyar dolara ulaştı. 5 Temmuz 2021'de 25 yıldır yürüttüğü CEO'luk görevini bırakan Bezos emekliliğinin ilk günlerini 5 yaşından bu yana hayalini kurduğu gibi uzay uçuşunun hazırlıklarıyla geçirdi. Peki ya Branson? Bir avukat ve bir hostesin oğlu olarak dünyaya gelen Richard Branson, 17 yaşında okulu bıraktığında müdürü onun için ya hapishaneye gidecek ya da bir milyoner olacak demişti. Bundan tam 55 yıl sonra Branson, 5.7 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un dünyanın en zenginleri listesine 589. sıradan girmiş durumda. Bir arkadaşının ticarette hepimiz bakir izlemesi üzerine 1970'te kurduğu şirkete Virgin yani bakir adını veren Branson, iş hayatına posta yoluyla sipariş sistemi kurarak başladı. Ancak 70'lerin başında doğduğu Londra'da baş gösteren postane görevi nedeniyle işler yolunda gitmedi. Bunun üzerine, 1973'te bir plak markası olan Virgin Records kuruldu. İngiliz şarkıcı Mike Oldfield'ın Virgin Records'tan çıkan ve milyonlar satan Tubular Bells albümü şirketinde kaderini değiştirdi. 1984'te kendisini havacılık sektörüne sokan Virgin Atlantic Airways, 1986'da Atlantik Okyanusu'nu en kısa sürede geçen hava yolu firması oldu. 1999'da Kraliçe II. Elizabeth'in elinden Sir unvanını alan İngiliz milyarderin Virgin Grubu bugün finanstan turizme, mobil iletişimden yayıncılığa kadar 40'tan fazla şirketin çatı kuruluşu. Peki, uzay yarışında hangi şirketler var? Virgin Grubun şirketlerinden biri de Virgin Galactic. Virgin Galactic'in iki uçuş sistemi var. Birincisi mevcutta devam eden uçuşların bağlı bulunduğu sistem Spaceship 2. İkincisi ise geliştirilmesi halen devam eden yeni nesil Spaceship 3. Spaceship 2 sisteminin de iki uzay aracı bulunuyor. Bunlardan VSS Enterprise 31 Ekim 2014'te gerçekleşen test uçuşunda infilak ederek çakılmış olayda bir pilot yaşamını yitirmişti. Bu olaydan sonra uzun süre uçuş gerçekleştirmeyen Virgin Galactic'in ikinci Spaceship-2 aracı ise VSS Unity. VSS Unity'nin 2018 ve 2019'daki başarılı insanlı uçuşlarından sonraki en önemli adımı 22 Mayıs 2021'de gerçekleşmişti. Uzay aracı 89.2 kilometreye kadar yükselerek uzayın başladığı sınır kabul edilen bölgeye kadar ulaşmıştı. Adı İngiliz fizikçi ve evren bilimci Stephen Hawking tarafından konulan USS Unity 4. insanlı uçuşunu 11 Temmuz'da gerçekleştirdi. Ve bu sefer içinde şirketin sahibi Richard da bulunuyordu. 70 yaşındaki Branson bu görev için 2018'de astronotluk eğitim almaya başlamıştı. Virgin Galactic'in araçlarını Bezos'un şirketinin araçlarından ayıran en önemli özellik ise bir roketle fırlatılmamaları. VSS Unity, Virgin Galactic'in filosundaki jet uçağı White Knight II ile 15000 metreye kadar çıkıyor. White Knight II'nun bırakmasının ardından kendi motorlarının itiş gücüyle yükseliyor. Jeff Bezos'ı uzaya taşıyan şirket ise ABD'li milyarder tarafından 2000'de kurulan Blue Origin. İsmini mavi gezegen, Dünya'dan alan Blue Origin, yani mavi başlangıçın uzaya insan taşıyacak aracının ismi ise New Shepard. Uzaya çıkan ilk Amerikalı astronot Alan Shepard anısına bu ad verilen New Shepard'ın yapımı 2006'da başlamış. İlk başarılı insansız uçuşu ise 2015'te gerçekleşmişti. Bir roketle fırlatılan New Shepard bugüne kadar en az 15 test uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlarda 100 kilometreye çıkıldığı oldu ve dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Karman hattı geçirdi. Roketi de kendisi de yeniden kullanılabilen New Shepard roketten ayrıldıktan bir süre sonra paraşütlerle Teksas çölüne indiriliyor. Peki bu kadar gelişmenin içinde Elon Musk yarışın Neresinde? Virgin Galactic ve Blue Origin en yakın zamanda uçuş gerçekleştiren firmalar. Ancak uzay turizminin yıllardır en çok konuşulan markası SpaceX. Dünyanın en zengin ikinci kişisi Elon Musk tarafından 2002'de kurulan SpaceX bugüne kadar sayısız ülkenin uydusunu uzaya taşıdı. Ancak şirketin nihai hedefleri arasında 2050'ye kadar Mars'ta bir koloni kurmak, Roketlerle kıtalar arası seyahat gerçekleştirebilmek, gönderilen yüzlerce uydu yardımı ile ücretsiz internet sistemini kurmak var. Son olarak ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin yani kısa adıyla NASA, aya geri dönme projesi için açtığı insanlı iniş aracı ihalesini de 17 Nisan 2021'de SpaceX şirketi kazandı. Texas merkezli ayrı bir uzay turizmi firması olan Axiom Uluslararası Uzay İstasyonuna götüreceği ilk uzay turistleri için de SpaceX ile anlaştı. Firmanın istasyona Ocak 2022'de ulaştırmayı planladığı üç Kişi yolculuk için 55 milyon doları gözden çıkardılar. Bunun yanı sıra SpaceX'in ilk sivil uçuş görevi Inspiration4 için belirlenen tarihte 2021'in son çeyreği. Peki bu kadar şirket bu yarışın içine girmişken uzaya gitmenin maliyeti ne kadar? Morgan Stanley'nin Şubat 2021'de yayınlanan raporuna göre uzay ekonomisi yaklaşık 350 milyar dolarlık bir değere ulaşmış durumda. Bu miktarın 2040'da 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Amerikan Kongresi 2020'de sadece 22.6 milyar doları NASA'nın uzay operasyonları için ayırmıştı. Bunun 12.37 milyar doları 2024'te gerçekleşmesi beklenen ay görevi içindi. UBS'in tahminlerine göre yalnızca uzay turizminin değeri 2030'da 3 milyar dolar olabilir. Blue Origin 20 Temmuz'da gerçekleştirdiği uzay uçuşunun biletleri için bir fiyat belirlemek yerine açık arttırma yoluna gitti. Şirketten 12 Haziran'da yapılan bir açıklamada New Shepard'da bir koltuk sahibi olabilmek için 159 ülkeden 7.600 teklif geldi. Koltuk 28 milyon dolarlık teklifi veren kişiye gitti. Açık artırmadan elde edilen gelir Blue Origin çatısı altında kurulan Geleceğin Kulübü adlı gençleri uzay araştırmaları konusunda eğiten kuruma gidecek. Fransa'nın Virgin Galactic biletleri ise 200.000 dolar ile 250.000 dolar arasında satıldı. Ancak bu biletler 11 Temmuz'da gerçekleştirilen uçuş için değildi. Şirketin gelecekte gerçekleştirmesi muhtemel uçuşları içindi. Henüz kesinliği olmayan bu seyahatlere 600 kişi rezervasyon yaptırdı. Biletleri alanlar arasında Justin Bieber ve Angelina Jolie gibi ünlüler de var. Virgin Galactic CEO'su geçen yılın sonunda yatırımcılara yaptığı açıklamada uzay uçuşları ile yıllık 1 milyar dolar gelir beklediklerini söylemişti. Ekim 2019'da halka açılan Virgin Galactic'in bugünkü değeri 10.8 milyar dolar. 2 yıl önce 10 dolar seviyesinde olan hisse başı fiyatı bu yıl 55 dolara kadar çıktı. Virgin Galactic'in hisseleri... Mayıs ayındaki başarılı uçuştan sonra %36 yükselmişti. Uzay uçuşu için belirledikleri 11 Temmuz tarihini Temmuz ayının ilk günü açıklayan Richard Branson, CNN'e verdiği röportajda bu kararı verirken Beyzas'ın planlarını etkilemediğini belirtmişti. Branson, sanırım ikimizde birbirimiz için iyi olanı isteriz. Birimizin diğerinden birkaç gün önce gitmesi gerçekten önemli değil cümlesini kurmuştu. İngiliz milyarder, 2 Temmuz'da Twitter'da paylaştığı video ile ''Her zaman bir hayalperestim, annem asla vazgeçmemeyi ve yıldızlara ulaşmayı öğretti. 11 Temmuz'da bu hayali gerçeğe dönüştürmenin vakti'' açıklamasını yapmıştı. Branson uzaya çıkarken yanında Virgin Galactic ekibi de yer aldı ve bu deneyime hepsi ortak oldular. Tahmini olarak 75 dakika süren bu uçuşta uzay sınırına çıkmak yaklaşık 10 dakika uzay sınırında yani yerçekimsiz ortamda kalmak yaklaşık 4 dakika sürdü ve gerisi aracın geri dönüş süresiydi. Apollo 11'in ay yüzeyine ilk insanlı inişi gerçekleştirdiği tarihin 52. yıl dönümü şerefine 20 Temmuz'u seçen Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a eşlik eden ilk isim ise kardeşi Mark. 7 Haziran'da sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Bezos, 5 yaşından beri uzaya gitmenin hayalini kuruyorum. 20 Temmuz'da bu seyahati kardeşimle yapacağım. En yakın arkadaşımla en harika macera." demişti. 11 dakikalık bir yolculuk gerçekleştiren New Shepard'ın 6 koltuğu var. Bunlardan ikisi Jeff ve Mark Bezos kardeşlere, biri bilete 28 milyon dolar ödeme yapan kişiye ayrılmıştı. Bezos bu uçuşu gerçekleştirdiğinde Dünya tarihinde yeni bir sürecin aracılığına ikinci kez şahit olduk. Bu gelişmelerde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi bu milyarderlerin ya da hayalperestlerin bu girişimlere 2000'li yıllarda başlamış olmaları. Yani bizler daha antenli cep telefonlarından antensiz cep telefonlarına geçerken ya da tüplü televizyonlarımızı yeni yeni düz ekran TV'lerle değiştirmeyi Hayal ederken, bu insanlar uzaya çıkabilecekleri şirketleri kuruyorlardı. Onlar bu ufku hayal edebilecek gelişmelerden haberdar olabilirken, bizler yani normal halk, evindeki televizyonların HD olup olmadığı ile ilgileniyordu. Aslında teknoloji sandığımızdan çok daha ileride. Sadece bize ulaşması yani herkesin ulaşabileceği noktaya gelmesi inanılmaz zaman alıyor. Ve bu da bunun güzel bir örneği. Uzay sınırına aynı tarihlerde çıkan bu iki milyarder artık uzaya çıkmanın kimse için hayal olmadığını bizlere gösterdiler. Tabii ki şu an için inanılmaz derecede pahalı olan bu turlar ilerleyen süreçlerde herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir yapıya dönüşecek. Ve önemli olan da bu sürenin ne kadar kısa ya da ne kadar uzun olacağı. Ne dersiniz? Ölmeden. Bizler de uzay sınırına turist olarak çıkabilecek miyiz? Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri videoları izleyebilmek için beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.